selam yay arkadaşlarım şengünün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yaylar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için her zaman aylık çekerdim içimden geldi bu kez dedim yıllık yap ne yapacağım sizler için sevgili yaylar sevgili yay arkadaşlarımın 2020 yılı ayı içinde 12 aylık süreçte istekleri gerçekleşecek mi ben tabi bilemem sizlerin hayaliniz isteğiniz nedir bir insanın temel ihtiyacı olan hayali isteklerini ben buraya kafama göre yazdım sevgili arkadaşlarım ona göre açılımlar yapacağım sizler için bakayım benim yay arkadaşlarımı biraz kartlarımı karıştırayım istekleri 2020 yılında gerçekleşecek mi ne istiyorlarsa sevgili arkadaşlarım ona göre tarot açacağım karışımı yaparken de sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlar linkler zaten videoların altında mevcut bulunacaktır oranında yıllıklarını yükleyeceğim Önce şunu halledeyim sevgili arkadaşlar 10 kolum olmadığı için ancak bu kadarını yapabiliyorum. Şimdi başlayalım bakalım birinci yazımızdan neymiş? Temel ihtiyacımız olan aşk değil mi? Önce kalp mutluluğu sevgili arkadaşlarım bakayım. 2020 yılı 12 aylık süreçte benim sevgili yay arkadaşım aşk hayatının iyi olmasını güzel olmasını hayal ediyor. Örneğin gerçekleşecek mi? Aşk hayatınız nasıl olacak 2020 yılında bazı arkadaşlarım tahriplerden arınabilir. Geriye bakış yapabilir. Bazı yay arkadaşlarım da kendini kayıp da talihsiz hissedebilir. Çünkü herkesin kaderi bir değil sevgili yaylar. Bundan dolayı da benim sevgili yay arkadaşım kendini kayıp da hissettiği. Hani kaybettiğini zannediyorsun ya. O kişiyi tekrar kendine çekmek için, elinden tutmak için... Sevgili yay arkadaşım bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsin. Yani kaderi değiştirmekten süzeder. Efendim kartımız. Bir şeyleri kendine tekrar çekmek için benim sevgili yay arkadaşım buna başvurabilir. Güzel, harika. Ondan sonra ne yapıyor? Başarı elde ediyor. Aşk hayatında başarı elde ediyor. Küslüklerde barışlar gelecek. Aşk hayatınızda evli de olsanız, sevgili de olsanız, ex de olsanız, küs de olsanız. Veya yeni kişiler yolunuza çıkacak 2020 yılı içinde bu bir zaferdir diyor sevgili yay arkadaşlarım için uzun vadeli adımlar atacaksınız uzlaşmalara varacaksınız barışlar meydana gelecekmiş aşk hayatınızda nasıl olacakmış kötü alışkanlıklarımızı bırakarak bazı sıkıntıları askıya alarak yapacağız bunu sevgili yaylar aşk hayatınızda süper çıktı bir şekilde ne yapıyoruz? Seviyorsak, istiyorsak kaderin değişmesini mi istiyoruz? Bakın yine küslüklerde barışlar geldi. Çünkü ben daha ikinciye geçmedim. Karşı tarafın etkisidir bu sevgili yaylarım benim. Aşk hayatınızda güzellikler geliyor. Uzlaşma geliyor, barış geliyor. Tamam doğrudur, güzel, harika. Şimdi sevgili yay arkadaşım, evlisin. Evliliğinin daha güzel yere doğru gitmesini istiyorsun. Veya bekarsın da 2020 yılında ben evlenmek istiyorum. Şöyle güzel bir yuva kurmak istiyorum. Hayalini taşıyorsun. Gerçekleşecek mi? Olabilir. Bekliyorsun çünkü. Bekliyorsun sevgili arkadaşım. Bekliyorsun. Aslında var. Kısmetler var. Kaybetme korkusunda yaşıyorsun. Bir yerde acaba benim kısmetimle arama girerler mi? Olay bozulur mu? Korkusu da yaşıyorsun burada. Değil mi sevgili yay arkadaşım? Hiç korkma. Araya yalanlar mutlaka Koyanlar olacaktır. Ne yapıyoruz? Ayağımıza köstek olacak. Hakkımızda dedikodu yapacak. Kötü insanları kendimizden uzaklaştırıyoruz sevgili arkadaşlarım. Çünkü bizim toplumumuzda böyle bir şey var. Şimdi kişi birine talip olduğunda sevgili arkadaşlarım. kişiyi kişiye soruyorlar. Önce çevresine soruyorlar değil mi? O mübarek de kader bu ya. Öyle bir şey yapıyor ki. Karşı taraf. Sizi sormak için gidiyor gidiyor da dostunuza değil de sizi düşmanınıza soruyor. Düşman da ne yapıyor sizin kısmetinize? Hı hı işte buyurun yalanla dolanla cevap veriyor. Hiç düşman melek de olsanız sizin hakkınızı iyi şey söyler mi? Söylemez buyurun yalanlar söylüyorlar. Nesini soruyorsun ne sen sor ne ben söyleyeyim dedi an ha işte olay bitti buyurun. İşte bunlar onlar. Sizin kısmetlerinize engel olmaya çalışan kötüler Kötü alışkanlıklardan bir an önce sıyrılın diyor Buradaki açılımım sevgili yay arkadaşlarıma Evlenmek isteyen yay arkadaşlarıma tamam mı sevgili arkadaşlarım bu bir İkincisi evleneceğiz vaadiyle size yalanlar da söylenilebilir Şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız Bir de böyle de bir şey var Ooo sen evlilik mi istiyorsun Ben zaten evlilik için sana merhaba dedim tam sen ben Nix'in gibi hani bizim çocukluğumuzda 80'li yıllarda o filmlerdeki o aldatmalar var yok aldatmalar aynı şeyler sizlerin de başına gelebilir sevgili yay arkadaşlarım. Bunlara da dikkat ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bu yalanlar karşısında benim sevgili yay arkadaşım bir miktar kızgınlık duyabilir. Memnun olmayıp karşısındaki evlilik vaadiyle kendisine yalan söyleyen kendisini oyalayan zattan memnun olmayıp değiştirmek isteyeceksiniz canlar böyle bir süreç sizi bekliyor tabi devamında getireceğim yani bu tiplerde yolunuza çıkacak açılımın bunu gösteriyor evet ne yapacaksın bunun için dikkatli olacaksın yoluna çıkan herkese evet demeyeceksin kaderindeki kişiyi bekleyeceksin sevgili yay evlilik istiyorsan o kadar güzel mantıklı geldi ki ah benim sevgili yayım dikkatli olacaksın yoluna çıkan herkese evet demeyeceksin umut bağlamayacaksın bekleyeceksin kimi bekleyeceksin kaderindeki eşi bekleyeceksin işte buyur gördünüz mü bir de böyle bir şey çıktı hadi bakalım ama çok güzel sevgili evlilik hayal eden yaylar bay bayan Fark etmiyor. Hepinize bildiriyorum bunu. Sevgili arkadaşlarım o da güzel, harika. Şimdi buraya ne yazmışım? Araba yazmışım. Benim sevgili yay arkadaşlarımdan, ya da bayansınız hiç fark etmiyor. 2020 yılında araba alma hayaliniz var. Öyle farz edelim sevgili arkadaşlarım. Alabilecek misiniz? Bu hayaliniz gerçekleşiyor mu? Hmm, dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Bir miktar sıkıntılar var. Çünkü buradaki meleğimiz tam olarak ayakları düzde değil. Bir aşağıda biri üstte. Taşların üstünde biraz zorlanıyor. Ama ufukta da güneş yüzünü göstermiş. Hafif çaplı tabii ki sıkıntılar var. Ama gelecekte de sizi o araba karşılayacak hiç merak etmeyin. Niçin? Bu sıkıntıları aşmanız lazım. Ne demişler? Ferah'ın yolu çileden geçiyor değil mi canlar? Bakın sıkıntı üstüne sıkıntı geldi. Aracı almak için o hayalinizdeki arabayı almak için yolculuklara çıkabilirsiniz birilerinin yanına gitmeye çalışabilirsiniz uzakta bir dostunuz olabilir aileniz olabilir patronunuz olabilir sevgili arkadaşlarım kapı kapı gezebilirsiniz size kredide yardım etmesi için aracı almanıza yardım eli uzatması için evet çünkü biraz da korkunuz da var o aracı alamama korkusu var sevgili arkadaşlarım da çünkü neden birileri ya yan dönerse ya bana yardım eli uzatmazsa gibi sevgili yay arkadaşlarımın ama merak etme uzlaşma geldi bak gördün mü şanslı yere doğru gideceksin acele etme diyor biraz askıya al çok şeyi aydınlattın buraya gelene kadar diyor çok şeyi aydınlattın tek bir sıkıntın kaldı onun için de acele etme şanslı yere doğru gideceksin uzlaşma geliyor bir şeyleri kabulleneceksin kabullendireceksin diyor ama patronunuza. Ama anneye babaya ama dost bildiğiniz ama ortaklarınıza bir şekilde ama evde işinize fark etmiyor. Bir şeyleri kabullendireceksin. Bu da seni şanslı yere doğru getirecek diyor sevgili yay arkadaşıma. Araba alma hayali olan yay arkadaşlarıma. O da güzel çıktı sevgili arkadaşlarım. Şimdi ev hayali olan yay arkadaşlarımız kirada olabilirsiniz. Anne baba yanındasınızdır, bir yakınınızın yanındasınızdır. Ev hayaliniz var. 2020'de ev alabilecek misiniz? Bakalım. Biraz korkular, endişeler. Mutlaka o kadar olur, ama sabırlısın. Bir taraftan da da mümkün olduğunca bazı yay arkadaşlarım el altından kenara yastık altı yapmaya çalışıyorlar. Tabi bütün yaylar mı? Tabii ki de değil. Arada bunu yapan yay arkadaşlarımız var. Çünkü risk alıp bayram sevinci yaşamak istiyor %50'sine yakınını biriktirmiş bazı yay arkadaşlarım ama diğer %50'si tam olarak hani iki değnek tam olarak ikisine de tutunamamışsınız sadece birinden tutuyorsunuz diğerinin arkada kalmış ona yetememişsiniz istiyorsun ki bir çatım olsun bayram sevinci yaşayayım birileri elimden tutsun ev almama yardımcı olsun paylaşımcı olalım evimin sahibi olayım veya evimin erkeği olayım evimin hanımı olayım sevgili yay arkadaşlarımın veya yay arkadaşımın böyle bir hayali var bundan dolayı biraz kısıtlılık tutukluluk çünkü hadiyince ev alınmıyor öyle herkesin düşüncesi de bir değil değil mi sevgili arkadaşlarım öyle herkes de herkese yardım eli de uzatmıyor ne yapıyoruz ama bununla alakalı bakın bir yenilenme geliyor çok fırsatlar yakalayacaksınız sevgili ev isteyen ev hayali olan yaylar geçmişin olumsuzlukları korkularını bir şekilde bastıracaksın bak burada kabuk değiştiriyorsun çünkü fırsatlar yoluna çıkacak ev alman için kredi çekmen için bayağı bir fırsatlar yoluna çıkacak ardından hmm, fakirlik veya yoksulluktan kurtulacaksın ama nasıl başarılı bir şekilde nasıl yapacaksın bunu zekayı çalıştırarak planlı programlı hareket ederek plandan uzun vadeli adım atmaktan söz eder mutlu gelecekten söz eder başarıya gitmek için planlı programlı hareket edeceksin diyor sevgili ev isteyen yay arkadaşlarıma bir şeyler ha deyince olmuyor ama şuradaki açılımda %50'iniz istediği evi alacak sevgili yay arkadaşlarım %50'niz ise kafayı çalıştıracak biraz sabredecek sabırla planla projeyle başarıyı elde edecek sevgili arkadaşlar şimdi 2020 yılında iş hayal eden zaten işiniz var var veya yok daha iyisini istiyorsun emekliliğe sizi taşıyacak rahat yaşayabileceğiniz iş hayaliniz var öyle olduğunu farz edelim Sevgili yaylar biraz hayal kırıklığınız var Ocak aylarında ya onlar durgun aylar o aylarda piyasalar durgun oluyor sevgili yaylar hiç üzülmeye gerek yok buyurun Şubat ayında da üzgünüz hiç gerek yok durun bakalım aman Allah'ım Mart ayında da ağlıyor bir vaziyetimiz var çünkü kendimizi ispatlamamız lazım iş başvurusu yaptığımız yerlerden öyle hemen bize gel çağrısı olmayabilir bununla beraber ne diyor? Buradaki kartımız kendini ispatla. Gerçekten de o işin adamı olduğunu, kadını olduğunu karşı tarafı ispatla. Bunun için mücadele et diyor. Farklı yolları dene diyor bakın. Farklı yollar dene. Kart kendiliğinden kendini dışarıya atıyor sevgili yaylar. Ardından kadersel olarak diyor. Bir şeyler sana gelecek. İşte bu geldi kadersel olarak destek göreceksin yani iş başvurusu yaptın 3 yere başvuru yaptın bir taneyle olmaz zaten 3 yere başvuru yaptın İkisi fos çıktı sonuncuyu gördünüz işte elinizden tutacaklar destek görmek demektir doyum gelecek sevgili yaylar kadersel şans gelecek ah benim yaylarım ferahın yolu çileden geçti işte gördünüz mü Hadi bakalım. o da tamamlandı sevgili yaylar yay arkadaşlarım benim de ay burcum benim için de geçerli aynı şey şimdi buraya ne yazmışım barışlar 2020 yılı içinde o 12 aylık süreçte kim olursa olsun eski eş de olsa eski sevgili de olsa komşunuz da olsa kaynana kayınpeder de olsa sevgili arkadaşlarım küs olduğunuz kişilerle barışlar var mı bakalım mı bakalım bakalım sevgili yaylarda aman Allah'ım direkt olarak geldi Hmm, barışlar var sizde sevgili yaylar çünkü etki var her iki tarafta etki altında görüyorsunuz çok güzel çok güzel hedefler belirlenmiş paylaşımcı sevgi yaşayacaksınız çok güzel çok barışlarınız olacak sizin şimdi bakalım bakalım barışı en çok isteyen taraf kim ah ah ah Hmm, benim sevgili Yaylarım size geldi karşı taraf karşı tarafta istiyor sizinle barışmayı istiyor ama yüzde 65'in üstünde sizler istiyorsunuz çünkü küslerde barış demektir sevgili arkadaşlarım karşı tarafında yine hayalinde sizlerle barış sağlamak var sevgili Yaylar ama doğruyu söylemek gerekirse daha çok siz karşı tarafı Kendinize çekeceksiniz barışalım diyerekten. Karşı tarafta barışmaya evet ortak nokta anlaşmasına %70'i tamamlayacak. 30'u bir yerde de tabana kuvvet kaçacak. Çünkü neden? Bir yerde de kötü alışkanlıklardan kurtulmaktan söz eder kartımız sevgili yaylar. Daha çok siz isteyeceksiniz ve bununla beraber bakın sorumluluk alacaksınız her iki taraftan. Her iki taraf sorumluluk alacaksınız. Yalnız 30'u kaçacak, sorumluluk almamak için tabana kuvvet kaçıyor karşı taraftan. Tamam, hadi bakalım. Evet, ay işte bu. 12 aylık süreçte bir yıllık sizin mesajınız, tesadüf, aşk veriyorlar size. Sevgili Erosun okları, size aşk geldi. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk Ve o sana geliyor Gerçek aşka sevgiye inan Erosun oku sizler için bu Gerçek aşkla tanışacakmışsınız Sevgili arkadaşlarım Zaten bakın evlilik Aşk kısmı Görün zaferi Görün kaderi İmparator kaderden söz eder bize Kaderinizde kişiler gelecek Hayatınızda hadi bakalım Sevgili yay arkadaşlarım istekler gerçekleşecek mi açılımını sonlandırdık tekrar hatırlatıyorum sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum çünkü burada bu kadar baktım ama orası sadece aşk hayatınızı hitap ettiği için sevgili arkadaşlarım orada da yıllık olarak aşk hayatındaki istekler gerçekleşecek mi videolarımı yükleyeceğim tabi bundan sonra yapacağım onu sevgili arkadaşlarım sizi çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum sevgili yaylar Sizleri seviyorum, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Kocamanlı öpüyorum. Hadi bay.